Küp kök içerisinde 125 çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 3, bu ifadeyi sadeleştiriniz. Bir sayının küp kökünü almak, o sayının 1 bölü 3'üncü üssünü almaktır. Bu, 125 çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 3 y küp üzeri 1 bölü 3 demektir yani. Eğer birkaç terimli bir ifadenin 1 bölü 3'lü üssünü alırsanız bu her terimin tek tek 1 bölü 3'üncü üssünü alıp çarpmakla aynı şey demektir. Bu o zaman 125 üzeri 1 bölü 3 çarpı x üssü 6 üzeri 6 üssü 1 bölü 3 çarpı y küp üzeri 1 bölü 3 olacaktır. Ardından bunları nasıl sadeleştireceğimizi düşünebiliriz. Evet, 125 üzeri 1 bölü 3. Üssü 1 bölü 3 nedir? Çarpanlarını ayırıp en azından 3 çarpan ya da 1 çarpanla 3 tane var mı diye bakabiliriz. 125 eşittir 5 çarpı 25. E, 25 de 5 kere 5 demek. O zaman 125 eşittir 5 çarpı 5 çarpı 5 demek. Eğer 5'i 3 kez kendisiyle çarparsanız, 125 elde edersiniz. ya da 125 üssü 1 bölü 3 eşittir kısaca 5 oluyormuş. Güzel. Ardından x üssü 6 üzeri 1 bölü 3. Bunu daha önceki örnekte görmüştük. Eğer bir sayının bir sayının üssünün üssünü alırsanız, 2 üssün çarpımlarını alabilirsiniz. 6 çarpı 1 bölü 3 ne demek? 6 bölü 3 demek, ya da kısaca 2 demek. Bu kısım 6, x üssü 6 bölü 3, ya da kısaca x üssü 2, yani x kare olarak sadeleşti. Son olarak burada da aynı prensip geçerli, y küp üzeri 1 bölü 3, evet, y küp üzeri 1 bölü 3, ya da kısaca y üzeri 1. Evet, çarpı y, ve bitirdik. Eğer bu çarpı işaretlerini yazmak istemezseniz 5 x kare y olarak da yazabilirsiniz. İşte sadeleştirdik.